Sevgililer Nesi kanalımdan herkese merhaba. Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle havuçlu lokum tarifimi paylaşmak istiyorum. Hemen tarifimizin yapılışına geçelim. Malzeme listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. 1 kilo havuç, 2 çay bardağı şeker, 5 tepeleme yemek kaşığı buğday nişastası, haşlamak için 3,5 su bardağı sıcak su, bulamak için Hindistan cevizi. Avuçları yıkayıp soyduktan sonra küp küp doğuruyoruz. Üzerine sıcak su ekleyerek orta dereceli ateşte ara sıra karıştırarak pişirmeye bırakıyoruz. Blender'dan geçirip şeker ve nişastayı ilave ederek kısık ateşte karıştırarak kıvam alana kadar pişiriyoruz. Ocakta pişirdiğim kısmı video kaydetmediği için burada paylaşamıyorum ama siz mutlaka dayana kadar kaynatın. Daha sonra yağlı kağıt serdiğimiz borcamımıza döküyoruz karışımımızı. Bir gece dinlendirmek üzere buzdolabına kaldırıyoruz. Bıçak yardımıyla karelere bölüyoruz. Elimizi bir kasedeki suda hafif ıslatarak kestiğimiz dilimleri yuvarlayıp hindistan cevizini buluyoruz. Ortasını parmak ucuyla çukurlaştırıp servis sarbağına diziyoruz. Çikolata ile süsleyip servis ediyoruz. Çay kahve yanında misafirlerinize ikram edebileceğiniz mevsimine uygun pratik ve çok lezzetli bu tatlıyı 1-2 derken nasıl bittiğini anlamayacaksınız. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, gönderi bildirimlerini açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.